Antidepresan nasıl kullanılıyor? Bir psikiyatrist olarak e, neler, e, neler dikkat ediyorsunuz, e, nasıl bir süreç işliyor? Sizden dinleyelim. Şimdi e, öncelikle şunu aydınlığa kavuşturmak lazım. Halk arasında psikiyatrinin bütün ilaçları antidepresan olarak biliniyor. Böyle bir yanlış var. E, bizim kullandığımız pek çok ilaç grubu var. E, antidepresanlar sadece bir grubu oluşturuyor. Ve bugün konuştuğumuzda bunlar aslında. Ama bunun dışında mesela şizofreninde kullandığımız antipsikotikler var, bipolar bozuklukta kullandığımız duygu durum düzenleyiciler var. Ee, saldırganlıkta, anksiyete de kullandığımız yatıştırıcı, sedatif hipnotik ilaçlar var. E, hepsi antidepresan değil aslında. E, özellikle depresyon ve anksiyete bozuklukları tedavisinde kullanılan gruptan bugün bahsediyoruz. Biz e, Hoca'nın da bahsettiği gibi bugün pek çok antidepresan var e, pazarda e, bizim kullanımıza verilmiş olan ama biz bunları gelişigüzel kullanmıyoruz. E, öncelikle şunu belirtmek lazım hem ulusal hem uluslararası düzeyde e, dünyada bir takım e, bilim insanlarının oluşturduğu e, bazı e, otoriteler var, e, bazı birlikler var işte Amerikan Psikiyatri Birliği gibi e, İngiltere Psikofarmakoloji Birliği gibi, e, Kanada, e, yine, e, Avustralya'da e, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, böyle gruplar var. E, bunlar belli aralıklarla bazı tedavi kılavuzları yayınlıyorlar. E, en son yayınlanan bütün e, bilimsel araştırmaları bir araya getiriyorlar ve kanıtlara bakarak e, ilaç tedavilerinin nasıl olması gerektiği yönünde psikiyatri e, alanında çalışan Uzmanların e, kullanımına yönelik bir takım e, yönergeler hazırlıyorlar ve bunlar belli aralıklarda yayınlanıyor. internetten de online olarak e, herkesin kullanımına açık kılavuzlar bunlar. Hı -hı. Bu kılavuzlarda... Hocam öteki yere bize... geçmeden bir şey yapalım, görüntünüz Hı -hı. donuyormuş da. E, başka bir indirme varsa, YouTube falan açıksa başka yerde onları kapatalım. E, Hı -hı. Sizden gelen görüntüde donma oluyor çünkü. Devam edeyim mi? Bakayım tekrar bir dondu. Tamam diğerlerini kapattınız değil mi? Şimdi tekrar şey durumda. Evet bir daha kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi bu tedavi kılavuzlarında bizim için seçenekler var. İşte bir depresyon tanısı e, koyduğunuz zaman ya da bir anksiyete bozukluğu tanısı koyduğunuz zaman ilk seçenek hangi, hangi antidepresanı seçebilirsiniz gibi bir takım seçenekler var. Bugün e, ilk tercih olarak biz SSRI ve SNRI'ler dediğimiz grubu tercih ediyoruz kılavuzlara göre. Bu ilaçlar için kullanıyoruz. E, Bizim belirlenen bir takım doz aralıkları ve kullanım süreleri var. Her ilacın etkili olduğu bir doz aralığı var ve bu dozun altında kullanıldığı zaman antidepresal etki göstermez. Dolayısıyla mutlaka optimal dozda yani bizim için etkin olduğu kabul edilen dozda ilaç tercihi yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda bu kılavuzlar bize bu ilaçları ne süreyle kullanacağımızı söylüyorlar. Bugün için depresyon için konuşacak olursak genel görüş şöyle. Antidepresan bir ilacı etkin dozda bir hastaya başladıktan sonra e, ortalama 2 ila 4 hafta e, gibi bir süre içinde ilacın etkisinin başladığını görüyoruz. Bu 2 ila 4 hafta dediğim süre e, depresyonun tamamen iyileşmesi için gereken süre değil. Depresyon bu kadar kısa zamanda iyileşen bir hastalık değil çünkü uzun zamanda gelişen bir hastalık. Dolayısıyla iyileşmesi için de bir zaman gerekiyor. E, ama etkinin başlaması için beklediğimiz süre 2 ila 4 hafta. E, Bununla ilgili bu bir süre... soru vardı hocam. Şimdi mi sorayım sonra mı sorayım bu etki Biraz süresini? sonra alalım tamam. isterseniz. Çünkü o sorunun cevabı da aslında benim bu anlatımın içinde var. Tamam. E, soruyu gördüm çünkü. E, 2 ila 4 hafta içinde beklediğimiz e, bizim e, hastalığın belirtilerinde %20-25 e, düzeyinde bir e, düzelme görürsek bu ilacın etkisinin başladığını gösterir. E, %45-50 civarında bir etki gördüğümüz zaman da artık biz buna tedavi yanıtı isimini veriyoruz. E, eğer e, bu depresyon iyileşmesi için yani tamamen belirtilerin ortadan kalkması anlamına gelen remisyon yani iyileşmenin e, sağlanması için gereken sürede minimum 6 ila 8 hafta gibi bildiriliyor ama e, bu e, 12 haftaya hatta 16 haftaya kadar uzayabiliyor. Dolayısıyla sabırlı olmamız gereken bir tedavi. Bu çok çabuk bir iyileşme beklemiyoruz. Oradaki soru da şöyleydi. 4 haftada e, etkisi başlar deniyor bir etkisi başlamıyor. O kadar çabuk iyileşmiyor hastalar gibi bir soru vardı orada. 2 ila 4 hafta gibi süre tam iyileşme beklemiyoruz ama e, da bize şunu söylüyor. Eğer 2 ila 4 haftada siz eğer e, %20 düzeyinde bile bir etki göremiyorsanız bu ilaç etkisizdir. ilacı değiştir diyor bize. E, ancak e, %45-50 civarda etkiyi gördük ama daha fazla etki göremiyorsak bu etki yetersizdir. E, burada artık ilaç ekle diyor. ya yani bir güçlendirme yaptığı. Ee, ama tabii ilk etapta doza bakmak lazım. Verdiğimiz dozu arttırmak ilk tercihimiz. Yüksek dola çıktığımız halde hala tam düzelmeyi göremiyorsak da e, bir takım güçlendirici ilaçlar. İkinci bata deprensana ekleyebiliriz, bir antipsikotik ekleyebiliriz, bir tedaviyi güçlendiriyoruz. E, son ciddiyle antidepresan e, nın hem etkin dozda yani optimal dozda kullanılması gerektiğinde dozun yükseltilmesi e, ve sürenin e, uzun tutulması gerekiyor. Hiç. Artı bir de burada koruyucu tedavi dediğimiz bir şey var. Hı -hı. E, bugün yapılan araştırmalar depresyonun tekrarlayıcı bir hastalık olduğunu söylüyor. Ee, şöyle ki, bir kişi bir defa depresyon geçirdiğinde ikinci bir kere depresyona girme ihtimali %50. Yani her iki kişiden birisinin depresyonu tekrarlıyor. Eğer iki defa depresyon geçirirseniz üçüncü kez depresyona girme e, riski %70'e çıkıyor. Üç defa depresyon geçirseniz %90 ve üstü bir ihtimalle tekrar depresyona gireceksiniz anlamına geliyor. Bu ne demek? Depresyon tekrarladıkça tekrarlama ihtimali artıyor ve zamanla kronikleşme ihtimali artıyor. Dolayısıyla bugün kabul edilen gerçek, depresyonun mümkün mertebe en erken zamanda tespit edilmesi, tedavisinin hemen başlanması, etkin bir tedavinin mümkün mertebe yakından takiple yapılması gerekiyor. Eğer depresyonun tedavisini daha ilk atakta etkin bir şekilde yapmazsanız depresyonun tekrarlama ihtimalini artırıyorsunuz. Dolayısıyla burada etkin ve doğru bir tedaviyi yapmak çok önemli. Dediğim gibi optimal dozda kullanmak, doğru sürede kullanmak depresyonun da tedaviye yanıt oranlarını arttıran önemli bu işin sırrı. Peki ben orada bir özet geçeyim hocam arada şimdi doğru anladıysam bir tane önemli bir şey söylediniz bizim yani doktorların bildiği ama belki halkımızın yeni de duyduğu şimdi biraz şey geliyor ben bir psikiyatriste gittim ee, işte bana ilaç verdi şöyle şöyle yani orada aslında şey gibi zannediyor Baktı sizi dinledi ve ilacını verdi herkes farklı ilaç veriyor işte bir sürü ilaç var Osman hocanın dediği gibi Aslında diyorsunuz ki yani bunun öyle kafaya göre değil bir kriteri var bir kılavuzu var bir kılavuzda bir veriliyor Bir bu önemli benim aldığım bir diğer aldığım da şu Diğer ilaçlarda bu böyle mi acaba biz mi bilmiyoruz hani psikiyatrik ilaçlar dışındaki ilaçlarda böyle midir onu da sorayım ikinize Yani şöyle bir şey var ilaçtan hasta uyumu yani o hastaya ben bu ilacı başladım Belli bir süre geçti, etki görmedim, arttırdım, o da olmuyorsa başka tür ilaç deneyim. Yani demek ki her ilaç her hastada istediğimiz etkiyi göstermiyor. Bu bizim beklediğimiz, kabul ettiğimiz, bildiğimiz bir şey. Çünkü şöyle bekleniyor, bu antidepresan işte depresyonu azaltır, alan herkes de, de bunu yapacaktır gibi bir şey bekleniyor. Burada böyle bir şey evet, yok Çok önemli galiba. bir nokta bu. Şimdi her ilaç, her antidepresan her depresyonu düzeltecek diye bir kural yok. Evet. Siz sizde ben de depresyonda olalım. A ilacı bana çok iyi gelebilir, size hiç etki göstermeyebilir. Hı hı. B ilacı size çok iyi gelir, bende hiç çalışmaz. Dolayısıyla kimde hangi ilacın çalışacağını önceden bilmemekle birlikte her ilacın herkese işe yaramayacağı gibi bir gerçek hı. var. Bu neden peki hocam? Bir bunun pek çok sebebi var yani depresyonun pek çok sebebi var çünkü depresyon yani bugün şimdi Osman Hoca bahsetti bir monoamin hipotezi var depresyonun bugün şimdi kadar en fazla kabul gören ve hakkında en fazla çalışma yapılan sebebi ama depresyonun tek sebebi monoamin hipotezi değil bugün depresyona sebep olan pek çok başka faktör de gösteriyor hani biyolojik faktörlerden bahsedecek olursak Depresyondaki, bir, e, beyindeki bir takım e, yapısal değişiklikler, beyindeki bir takım e, proteinlerin e, miktarındaki değişiklikler, e, diğer taraftan e, stresin, e, vücuttaki stres hormonlarının e, beyinde yaptığı bir takım kimyasal ve yapısal e, bozulmalar, e, yani çeşitli çevresel etkiler, genetik faktörler e, pek çok sebep olduğu için... E, bir de Antidepresan verdiğimizde biz sadece tek bir sebebe yönelik ilaç vermiş oluyoruz. Oysa ki o antidepresan çalışmıyorsa başka bir antidepresan, o depresyonun sebebi neyse ona yönelik bir etki gösterebilir. Dolayısıyla e, biz tabii sebebi %100 bilemediğimiz için hiçbir hastada, e, hangi hastada hangi ilacın %100 etkili olacağını da baştan bilemiyoruz. E, burada etnolojiye göre e, ilacın etkisi değişebiliyor. Yani Osman Hoca'nın örneğinden gidersek aslında araba yürümüyor, hep yani sizde de yürümedi, bende de yürümedi. Bende yürümemesinin sebebi tekerlek, sallıyorum tamamen. Sizde yürümemesinin sebebi işte aks ya da başka bir şey, benzin yok, sallıyorum. Yani aslında orada, çok karmaşık hı. bir süreç var orada ama çok, bu şekilde çok Basitçe basitleştirebiliriz evet. yani, ama anlat, anlaşılır evet, evet. olması için. Bir de şöyle düşünelim, de, herkesin beyni, hı. çok üzülüyorum hocam, herkesin beyni aynı değil. Yani birçok organımız belki birbirine çok benziyor insanlarının insana. Tabii ki farklılıklar var ama beynin yapısı, o nöral ağların kurulması da büyük farklılıklar, parmak izi gibi belki farklılıklar olabilir ya da işlev anlamında, hem yapı hem işlev anlamında. O yüzden birinde yarayan bir kişi bir ilaçtan fayda görüp öteki görmüyor olabilir. Bu tabi biraz spekülatif bir açıklama, burada kanıtımız yok ama. Tabi burada bir de şunu da de değinmek lazım, e, ilaç etkisizliğindeki önemli faktörlerden birisi de e, tedavi uyumu. Ya siz ilacı, doğru ilacı da seçmiş olabilirsiniz aslında, doğru dozda ve sürede de kullanıyor olabilirsiniz ama hasta ilacı düzenli kullanmıyorsa yine etki göremezsiniz. Ee, tedavi uyumu dediğimiz e, konu bugün e, ilaç etkisizliğinin %40 ile %60'ında sebep bu. Pek çok hastayacın düzenli kullandığını ifade etse de e, aslında söylendiği kadar düzenli kullanılmıyor ilaçlar. Dolayısıyla hastanın ve hasta yakınlarının tedavinin başlangıcında eğitilmesi çok önemli bu konuda. Antidepresanların her gün alınması gerekiyor, düzenli kullanılmaları gerekiyor. Ee, bazı hastalardan duyuyoruz, mesela güneş alanlar var, haftada bir iki defa ilacı alanlar var, günün farklı saatlerinde alanlar var, bazen yarım bazen iki tane alıyor siz. E, bir kere hani ilacın verdiğiniz dozu neyse o dozu koruyarak, azalt kafasına göre azaltmadan, arttırmadan, her gün düzenli, mümkünse aynı saatte ilacını alması gerektiğini e, ve doktorun bilgisi olmadan ilacını ara vermemesi, e, kesmemesi gerektiğini söylememiz gerekiyor. E, Mesela çok görüyoruz. E, Şikayetleri düzeldiği zaman doktoruna danışmaktansa ilaçlarını kesiyorlar. E, oysa antidepresanları eğer iyileşir iyileşmez keserseniz depresyonunuz yükseder, geri gelir. Çünkü e, bir koruyucu tedavinin de yapılması gerekiyor burada e, kalıcı iyileşmeyi sağlayabilmek için. Çünkü ilk etapta belirtiler iyileşir ama beyindeki bozulmanın iyileşmesi daha uzun bir zaman gerektirir. Çünkü depresyon beynin e, beyinde hem bir takım biyokimyasal değişiklikler yapıyor hem de beyin yapısında bir takım değişiklikler yapıyor. Hmm. Hocam Bunların burası çok önemli. Burayı vurgulamak e, istiyor, istiyorum. Yani depresyon... <Gülüyor> Bir, sadece psikolojik bir bozukluk değildir. Bir beyindeki Hı -hı. yapısal Hı -hı. olarak da biz bunu görebiliyoruz. Kimyasal olarak Hı -hı. da işleyiş olarak da Hı -hı. kesinlikle Hı -hı. ve kesinlikle tek başına bir hani ben kötü hissediyordum, kötü değil. Cidden orada beyinde biz bu değişikliği birçok çalışmayla, sayısız çalışmayla görüyoruz. Hı -hı. O yüzden o beyin yani sizin bir yeriniz kesildiğinde bile iyileşmesine zaman verirken, iyileştikten sonra Hı -hı. korumaya zaman Hı -hı. verirken orada vermemek ben burada şeyi de soracağım hocam size tam o noktada. Ee, ilaçta biraz şey mi geliyor acaba insanlara? Ben ilaç kullanıyorum. Yani ilacın ilaçsız ben yapamıyorum. İlaç yardımıyla yapıyorum olduğu için hemen bir iyileşme gördüğünde ilacı bırakmak ya da bir gün alıp yani almak sıkıntı ama almamak sanki sıkıntı değilmiş gibi. Yani almadığımda zarar yok. Alırsam zarar var. O zaman bir alayım bir almayayım gibi kendi kafasına göre onu ayarlamada öyle bir algı mı var acaba? Size ne gibi şeyler geliyor onunla ilgili? Ee, evet yani... E İlaç gün, iki gün almadığı zaman etkisinin kaybolabileceğini azalabileceğini öngöremiyor hastalarımız. Ee, şimdi bir antidepresan başladığınız zaman e, ve her gün düzenli almaya başladığınız zaman yaklaşık birinci hafta civarı e, kandaki ilacın düzeyi sabitleşiyor ve ondan sonra artık etkiyi gösterme ihtimali ortaya çıkıyor. Siz e, bir alıp bir almazsanız kandaki düzeyi sürekli dalgalanır. Bir düşer bir yükselir. Bir türlü o sabiti yakalayamazsınız. Dolayısıyla etkiyi de göremezsiniz. Her gün düzenli almak, e, kandaki ilaç düzeyini belli bir sabitte tutma garantisi veriyor bize ve bu sayede etkinin devamlılığını sağlıyor. İlacını düzensiz kullanan hastaların iyileşme oranı çok düşük. E, hatta i, iyileşme görme ihtimalimiz çok düşük. E, Tabi burada şeyi düşünmek lazım, şimdi e, ila, antidepresan bir ağrı kesici değil, alır almaz etki göstermez. E, bir gün almadığın zaman etkisini kaybetmez, etkisini kaybedebilir. Ee, düzenli kullanıma rağmen ve iyileştiğin zamanda kestiğinde e, maksimum 3 ay içinde hastalığın geri geleceği garantidir. Ee, bizim az önce bahsettiğim tedavi kılavuzları da şunu söyler. E, 6 ila 9 ay e, gibi bir süre daha iyileştikten sonra antidepresana aynı dozda devam edilmesi gerektiğini. Hatta bazı hastalarda 2 sene veya daha uzun süre antidepresanın kesilmemesi gerektiğini söyler bu ta, bir takım araştırmaları dayanarak tabii ki ee, bunlar da özellikle depresyonu çok sık tekrarlayan e, depresyonu çok şiddetli geçen e, depresyonu sırasında e, intihar girişimi e, olan veya intihar e, yoğun intihar düşünceleri olan hastalar eşlik eden bir takım kronik hastalıkları olan veya başka psikiyatrik hastalıkları işte madde bağımlılığı gibi veya bir anksiyete ve depresyonun birlikte olduğu hastalar gibi durumları olan hastalarda ee, antidepresanların çok daha uzun süre tedavide kalması, aynı dozda hastanın tedaviye devam etmesi e, gerekir. E, ama bu tabii çok bilinen bir durum, e, halk içinde çok bilinmez. Bunu, e, burada görev biz psikiyatilere düşüyor. Burada mutlaka hasta ve hasta yakınlarının eğitilmesi, e, bu konunun önemi e, hastaya belirtilmesi gerekiyor. E, yani ilacın başlan, e, nasıl başlanacağı, e, Nasıl bırakılacağı e, konusunda her zaman hekimle işbirliği e, danışarak bunu yapması gerekiyor. Bir de şey hastalık. olmuyor değil mi hocam işte benim kaynım böyle başladı ona da böyle bıraktırıldı evet. ben de yaparım. Çünkü herkes başka sen kaynın değilsin yani hani senin özel bir durumun var belki başka hastalığı var belki bir bir, bir tahlilde bir yerde bir alerji bir şey çıktı bir etkileşim çıktı kullandığın başka bir ilaç var Dolayısıyla senin en iyi hekimin biliyor senin en iyi psikiyatristin biliyor ki başlarken böyle bitirirken böyle diyor Yani burada bir arayıp belki gidemiyorsan bile bir arayıp bir şey almadan okey almadan bir şey yapmamak lazım aslında ilaçların kesilmesinin bile bir yöntemi var. Doğrudan ilaç, bazı ilaçları direkt bıraktırabiliyoruz. Bazı ilaçları da yavaş yavaş azaltarak, doz azaltarak kesmemiz gerekiyor. Zira bazı ilaçların ani kesilmesine bağlı bazı problemler yaşayabiliyor hastalar. Biz ilaç kesilme belirtileri diyoruz. İlaç kesilme belirtileri İlaç kesildikten sonra 24 ila 48 saat içinde ortaya çıkıyor. Birdenbire ilaç bırakan kişiler daha sonra e, gribal e, infeksiyon tarzı işte e, burunda tıkanıklık e, gibi e, belirtilerle işte baş dönmesi vücudunda elektrik çarpar gibi e, hisler veya e, bulantı e, veya e, depresyon ya da anksitesi birden geri gelmiş gibi bir takım belirtiler yaşayabiliyorlar. Evet. Hatta ee, bu kesilme belirtileri hastalarda şöyle yanlış bir e, algıya da sebep oluyor. Antidepresan bana bağımlılık yaptı. Ben antidepresanı bırakamıyorum. Her bıraktığımda çok kötü oluyorum. Ya da hastalığım geri geliyor diyorlar. Bakın chatte demiş gibi izleyicimiz ilaç bırakıldığı zaman olan yan etkiler yoksunluk sendromu. Yani bizim bağ bağımlılıklarda withdrawal syndrome dediğimiz ya da semptom yoksunluk dediğimiz. Yoksunluk sendromu demiyoruz da kesilme Hı. belirtisi diyoruz. çünkü. Yoksulluk sendromu ıı, tabiri daha çok bağımlılık yapan hmm. maddeleri için kullanılıyor. Peki bağımlılık yapıyor ne? mu antidepresanlar? Tam antidepresanlar, antidepresanlar yani. yok. Ee, az önce Osman Hoca'nın orada listede dediği hiçbir antidepresan bağımlılık yapmaz. Ama demin dediğim gibi iki sebepten dolayı antidepresanların bağımlılık yapına dair bir yanlış algı var. Birinci sebep. Depresyon iyileşir iyileşmez. Hastalığı ilacı kesenlerde demin ne demiştim? Koruma tedavisi gerekiyor en az 6 ila 9 ay. E, depresyon e, iyileşir iyileşmez İlacını kesenlerin hastalığı tekrarladığı için işte ilacı bıraktım, hastalığım geri geldi, ilaca bağımlı oldum gibi bir yargı oluşuyor. İkinci sebebi de e, antidepresanın, işte bazı antidepresanların birden kesilmemesi gerekiyor. Birden kestiği için ortaya çıkan kesilme belirtileri sebebiyle İlacı kesemiyorum. Ee, kestiğim zaman çok kötü oluyorum. Bu ilaç ben de bağımlılık yapıyor diyorlar. Ee, oysa antidepresan bağımlılık yapmaz. Birincisi iyileşir iyileşmez ilaç kesilmez. Mutlaka koruyucu tedavi yapmak gerekir. Tekrarlamanın önlenmesi için en az 6 ila 9 aydır üste tekrar tekrar basarak söylüyorum. Ee, ve Bazı antidepresanları da ani kesmememiz yavaş yavaş dozunu azaltarak bırakmamız gerekir. Bunun da hangi antepese olduğunu doktorunuz size söyler. Ee, bu tür ilaçları ani kestiğiniz zaman ortaya çıkan belirtiler kesinle belirtisi ve bu ilacı alır almaz kesinle belirtisi ortadan kalkar. Hmm. Ee, biz e, hastalarımıza o yüzden ilaçların e, kesilme vakti geldiğinde bunu söylüyoruz ve nasıl kesileceğini de tarif ediyoruz. Onun için mutlaka doktorların e, tavsiyelerine kulak versinler, e, kendi kafalarına göre ilaçlarını bırakmasınlar. Bu çok önemli. Şimdi ekrana da getireyim e, ben bir iki söylediğimiz şeyler bir antidepresanlar bağımlılık yapmaz dedik doktora danışarak başlanacak bırakılacak dedik ve her gün düzenli kullanmak çok önemli dedik çünkü hepsinin arkasında bir yatan bir şey var bağımlılık yapmadığını biliyoruz çünkü yapısını biliyoruz yoksunluk belirtileri değil o belirtiler oradan araştırmadan biliyoruz bir diğeri doktora danışmak sizin vakanız çok önemli sizin durumunuz çok eşsiz diğerlerine kaynanıza benzemez o önemli üçüncüsü de her gün düzenli ya da işte nasıl bir Olsa, o düzenli kullanmak kanda hemen belli bir düzeye gelmiyor biz o kanda bir e, sweet spot hani güzel bir nokta var istediğimiz orada tutmak istiyoruz belli bir süre sonra geliyor orada kalması için her gün kullanmak gerekiyor dediniz bir de şey çok önemliydi onu da yazmak istiyorum biyolojik de bir sorundur yani beyin beynin biyolojik de bir e, sorunudur e, depres depresyon